Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Seeking Down oynayacağız. Cankar kardeşim de oyuna girecek. O lobi aşamasında şu anda. Selamlar. Bu arada... Uh... Videonun başında adamın üzerine Sen de çok korkutucuydu. Cankar dikkat et abi düşme. Eyvah çığlık <gülüyor> atarsam kusura bakmayın. Aynen, şimdi... Abi sesi çok yüksek eyvah. Aynen aynen sesi kısman gerekecek ben bayağı kısım. Şimdi de buradan üzerine atlayacak ya nefret ediyorum. Evul server. Abi, ha güzel. İlk önce serverda o, e, seni bekliyormuşum. Start yapayım. Abi zırva atlayacak. Of ya. Ay yengeç. Ya abi ayı. Orada söyleme sen çok üstüne. Umarım atlamaz. Ah takıldı. At Atladı bende. Ha güzel bende atlamadı. Ben de atlıyor. Adayı açanda atlıyormuş. <gülüyor> Güzel. Şu an çok sevindim. Etrafım nasıl gözüküyor abi? Şu anda trigger'a bastı, start'a bastı da şu an donuyor oyunum çok. Bekle bak, beklerim <gülüyor> abi. Ben de oyunun giriş kısmı geldi, alt yazılar falan geçiyor. Sen doğru. Ben de hiçbir araba. şey yok. Ah ben de de bir donma oldu. Sen giriyorsun galiba. Oo, Sadece şu arkada bak, arkada bak. <gülüyor> <gülüyor> Ay ellerim tam boyutlu. <gülüyor> Benim ellerim baya. Arada, çok... arada kaskı da çünkü buarda da baya güzel ha. He? Ay tipik, ben... gel. Tipe <gülüyor> gel. <gülüyor> <gülüyor> ya, bu ne bu? Oha havada duruyor, oğlum. Po Pozisyonu doğru ayarlamadın mı? Havada yürüyerek gidiyorum ben de. Ben de bir şey bilmiyorum ben. De, doğru ayarladım. Ben nasıl? He? Ben nasılım? Oh oh. Sıkıntı uçtum. yok. Ben de havada mı şu an sende? Aynen, aynen. Bu arada şey, daha bize dönmeleri etmeleri öğretmedi. Şimdi gösterecek. He, normalsin no dersen... ya. Şu an burası biraz sıkıntılı galiba. İlerleyelim. Herhalde. Abi... Bu... Using Bilmiyorum ki. Abi... Aha. Ay şey var ya Star Wars izlemedim hiç ama böyle geçmeli yerleri çok seviyordum, Cyberpunk'ta falan. Abi çok güzel ya. Yeah. O, o, bu arada biraz önce izleyen tüm insanlara Star Wars izlemediğini itiraf ettin abi. Evet. <gülüyor> Umarım <gülüyor> dayak yaman. <gülüyor> yiyebilirsin <gülüyor> abi. Millet <gülüyor> Jankan'ı dövecek olan varsa bana da haber varsa falan. Hayır, <gülüyor> hayır. Sizi <gülüyor> duyuyorum. <Sizin gülüyor> duyma, duyma. Ay şu gemiler çok güzel. Dünya bayağı hoş yapmışlar oyunun. Neredeyse gönlünün içinde eğilim yaşamayız. For smooth rotation, hold down right trigger to push the right controler back. For smooth For angular angular Angular, angular seç. Bizimki angular. angular, aynen en tepede. Oh, angular iyidir. Abiler ben biraz tembel bir yer oyuncusu olduğum için şey yapmayı sevmiyorum. Kendimi böyle çok dövmeyi sevmiyorum. O yüzden joystick'le şöyle pıt pıt pıt pıt yaptım ya, dövme. ben kendim dövmeyi sevmem ama bazen dövüşürken sıkıntı yaratabiliyor. Aynen. Up, up. O silah alabilir miyim? Abi ben tutamam o silahı. Uh, Daha içine giremiyorum. Aynen. İçine gitmedi. Aynen, izin vermemişler. Adam Eee abiciğim tamın kaptanımız buysa abi hayatın sonuna kadar takip edeceğiz <gülüyor> sure <gülüyor> That's Captain Coleman Lieutenant Captain <gülüyor> Skipper May May May abiciğim Affirmative we dropped out of FTL travel a few minutes ago right over the Target World Take a look Harbici the kaptan The planet where Major Walker's Meryem. team disappeared Bir şeyler aldı desteşte Tamam. Yeah, ha, buradan bize şey verecek. Ne? Bak Press şöyle katkına. Bak. Şunu verdi mi sana? Ben ikimizin yerine mi aldım yoksa? Evet, bir duraydın da vakayını aldın. Oğlum, buraya git. Bu bir mantık olmaz. Birak kendini. Your weapons in the pod. Head there when you're ready and let's Al get show started. Yes, ma'am. Talk to you from the ground. Ne verdi ki ben anlayamadım Bu ne Bu su yaptım? verdi, bak bunu kaskının içine sokup... Bak bildiğin gözü... Bak şu cam kısım var ben ya cam kısım. Ben göremiyorum ne yaptım, yaptım ya. Aldım kullandım Elimde onu. bir şey gözükmüyor mu benim? Gözükmüyor mu? Aa senin elinde de mi bir şey yok? Hiç bana hiçbir şey vermedi şu an. Oğlum bir bastım iki, iki tane elime içecekken. Ya bir tanesini <gülüyor> bırakaydım var <gülüyor> ya. Oğlum ne bileyim iki, iki, iki kontrolcü gösteriyordu. İkisiyle bastım bir baktım iki tane içecek geldi. İki kontrolcü iki player için gösteriyor ya. Ulan. Ulan, ulan. ne bileyim abi. Boylu hoş ol. Bak nasıl kullanıyorsun biliyor musun? Biraz zorlanmıştım. Bak şurada e, kaskının camı var ya kan bak be. Bak şurada kaskının camı var ya. Kaskının camının içinden ağzına sokuyorsun. What the fuck? Evet ya, abi. Benim suyum yok abi Şu an Ne yapacağım ben? Ya salla buraya geçeceğiz. Bak burayı gösteriyor. Ya, Altı mey yani. diyor. Abi ya ben... o Yalnız uzaya bakar mısın abi? Uza... Uzayda bir tane şey var. Anasını satayım. Gezegenmiş. mi Megumin var. Mi? Megumin var abi. Bu ne? Megumin'in figürü var abi. Bu ne? Hadi, <gülüyor> hadi, hadi manyak anime falan koydu onu oraya? Aa! <gülüyor> Explosion <gülüyor> olmuş arkasında zaten. Bu ona gönderme herhalde, anlayamadım. Abi çok iyi ya. Ayarların boğuda Megumin mu? Benziyor. Ya Megumin değil de bayağı benziyor yani. Ha. Benim için Megumin yani o. Benim <gülüyor> için Megumin, bundan sonra bu. Be benim, benim için de ya. Aa, o... Abla bu, bu, bu istediği... suyumu içti, Suyumu içti. Bir tane daha var mı? Sanırım Kardeş böyle, böyle mi oldu şimdi altı üstü bir su içtim <gülüyor> böyle mi böyle oldu? Böyle sen mi? On kaptana <gülüyor> kaptana el kol hareketi yapmaz mısın birader? Böyle de su söyleyeyim ha ben buranın müttefiği değil mi ben? E, miyim? Al oradan seç adamı alamıyorum. Vermiyor. Aldın hepsini. Halbi vermiyormuş. Neyse gel ya binelim şuraya. Geç sen. Ah sırtım kaşındı. Ah, u uzay boşluğunda all gösteriyor all bizi. Yo ya. Ah. Kollarım bir garip hissettiriyor yalnız. Mem kollar baya güzel. Okulu seçtim ben girerken. All ben bir şey seçmedim galiba. Ha, ondan <Gülüyor> <Hah>. <Gülüyor> ah ondan olabilir. Aa, ben de diğerine giriyordum. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> ah. <Gülüyor> sapadı primeyine ters kilitlediler. <gülüyor> <gülüyor> ya gördüm bir <şere> de is nearing the drop zone now. Ya kafam you loud and clear. kaptan hologramı, hologramı ölümsün. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi hologramı bile güzel ya. Yani kendi garip bak <gülüyor> <değil mi>? hologramın <gülüyor> yanında benim hologramım da var. Görüyor musun bak şurada? Abi solusa bak ya solda bak. Hologramın yanında benim anatomisel bir gösteriyor. <gülüyor> He. The hell? Uh, Coleman? That's Captain Not a good time. I think the maneuvering jets are gone. Coleman. Hang on. Eyvallah. I... We've lost real-time monitoring for your pod. Last update you two kilometers above the surface. Stay <gülüyor> stay calm. Atıyorlar. Uh -huh. Hey, I'm your landing. Eh, uh, partially. Not What? reassuring. Just Not brace the... yourself. Estimating your şey altitude, altitude at one ah, shit! Status report. Lieutenant. Let us report. report. Lieutenant. Let Let us report. us report. report. Lieutenant. Let us report. Lieutenant. Let us Eyvah. Ya ben başlarım böyle şey ya. Yaşarsın. Ya. herhalde be dedi. Be ya. belki yaşarsınız dediler. Aa ayıp. Evet, right controller to open the quick select button. If one of your hands is empty. Right <türüyor> right anlamadım. Ne o hostiles bas. Quick select diyor. Oh, so I don't see speaking. You're not far from your original LZ. I'm sending the coordinates to your system. Bak ya gel şurada kutular var var. Dur bir, bir yavaş bir anlayayım oyunu. Tamam tamam. Bu. Ay bir şey geldi bana. Bunu da ben açacağım. Bana da bir şey daha geldi. <gülüyor> Madkit geldi diyor. Aa böceğe bak abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu lalasını satayım. Ay şurada bak. Abi olur bunda değil böceğe bakar mısın? Bir dakika kapatamıyorum önümü. nerede? Bak şurada. Böcek yok. Aşıyor Evet. Eksi yirmi mi? Abi... Eksi yirmi ne? Ben de anlamadım. Ya Ay, silahımız baya havalı ha. Havalı ama oyun kasıyor. Kasıyor mu lan? Heh. Heh. Güzeldi. Abi şuradaki Sabit böceğe ol. bakar mısın? Jackal, arkanın... Abi altında şurada çekirge var bildiğin. Nerede ya? Oğlum bak bak. Elimi elimi gösterdim yere bak. Bak. Şuraya gel. Bak. <gülüyor> abi şu ne? Şu ne? Cankal şu ne? Oha! Ay, bir şey o ne lan? Ay kızdı. Ya biz nereye düştük ya? <gülüyor> ya kahretmesin abi gel ilerleyelim. QXL'yi nasıl açıyorduk? Heh, ah. Neyi? Nasıl açıyosuz? Tamam tamam QXL'yi Ne silahımız var en azından boş gelmemişiz. Abi ben tavşan olmak üzere gördüğüm her şeyi sıkıyorum abi. Normalde Bilhaktan. bak hayvansever bir insanım tamam mı? Hayvansever bir insanım ama abi ne bileyim bu, bu yaratıkların hepsi ödümü koparıyor şu anda. Aş şunlara bak. Öleceğim. Oha ağacın tepesine çıktım Cankan. Seni kaybettim. Bak bak ağacın tepesindeyim. Bak bak. Gö göremiyorum. Ah bak karşıdayım. Oha. Ih. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne canavarlar var? Abi yalnız şu an eşrafıma bakınıyorum. Baya manyak şeyler var gibi gözüküyor. Ne <gülüyor> kadar arada bir right. right. doluyor? It's a feral, moving to attack. Lan bir şey geliyor, bir şey geliyor üzerine, bir şey sıçradı sanki. Nereye? Ay, <gülüyor> Dur lan! O <Oo>, kritik oluyor. Oh, yeah, though I don't think we'll be getting along with the locals. Onlardan düşen parçaları alabiliyorsun. Easily? What about the intelligence Ay, level? level? If there are aliens we can communicate with, dolduruyor. those weren't. What I just sop, killed was probably no smarter sop. than your average house pet. Smart enough to take out Walker's team? Not likely, though it depends on how many they ran into. For starters, I'm need more ammo. You can worry about that <gülüyor> later. Keep up your search for now. Abi... Ay, ne Hayatımda isteyeceğim son şey bilinmedik böyle tuhaf şeylerin olduğu gezegende. Çek başıma kalmak. Sinop. Neyse ki sen nasılsın? Sırtında bir böcek var versene sırtında bir saniye. Harbici misin? <gülüyor> abi harbici misin? Dur dur dur. Böcek değilmiş galiba. Yok lan böcek değilmiş. De abi. abi ödümü kopardın. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bana ateş edince canım gidiyor kardeşim. <gülüyor> evet şu da gördüm yanında. Vurmaz mısın? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak. Ya hayvan dövdüm. Pardon. Bak ben sana headshot mı attım? Ne ne bileyim ya direkt vurdum headshot denk geldi kardeş. Ah şu inat şey ateş et. <gülüyor> ah. Ya burada ne böyle ya harflerden çıkma yaratık dolu etraf. Ya niye bu kadar bucuk bucuk şey var? Ah bir şey geliyor abi bu müzik girdi mi bir şeyler geliyor demek. Ben de müzikler kapalı neyse. Ah, ah, ah. Ne Abi Ne olursin oğlum? Atış kafatonda bir şeyler alabiliyoruz. Ah! Ah! Bir dakika. <gülüyor> abi çabuk. Omunup. Omunup. Ah! Zeka zor basma lanma ayarladılar abi. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> abi le. Kritik ya abi ya, of ya abi nefret Sen... ediyoruz aslında. mermi mi? de toplayabiliyoruz ölenlerden galiba. Ay bak bu müzik girdi mi tehlike, bir yerlerden bir şeyler geliyor. Gördüm 3-4 tane geliyorlar, vur. Ateş et, kritik vurdum bir tane. Hop, hop, hop, hop. Abi ben kaça kaça. <gülüyor> E! Ah, ah. Bana da mermi bırak alça kerif. Mermi çıkmıyor ki, metal düşüyor. Harbim lan. E ha, mermimaz benim de dikkatli dikkat olmam Oha! CK gel. Abi gel. Abi gel. Şuna bak. Ha. Ay şu yarağın içindeki şu duran şeye bak. Ya! Ay! Oh, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ateş etse kızar mı acaba? Abi bir şeyler Giddi. kızdı. İleride geliyo. <gülüyor> ya bana bir şeyler koyuyo ama. <gülüyor> <gülüyor> İğrenç sinekler. Critical <Kurtıkıl> attım. Yürücesi çıkarıyorlar. Çiçek ağızlılar bunların. Abi ne kadar iğrenç fantezi varsa hepsini şey yapmışlar. Arkadaşlar bu arada bildiniz sanki Avatar filmindeki dünya gibi etraf. Heee çok güzel yapmışlar. Yalnız üzücü bir şey daha var Rıbran. Heh. Geçen günkü şeyi çözmemişim ben hala kollarım birbirine giriyor bazen. Ulan. Ulan. Üzücü. <gülüyor> Captain, it looks like I'm headed <gülüyor> underground. <gülüyor> Any support you can give me down there? Until we can get drones in position, we won't have eyes on you. So in other words, I'm going in blind. We'll keep you of the situation on the surface. <gülüyor> <gülüyor> <Nothing gülüyor> will get in behind you without our knowing. Guess this is as good as I'm gonna get. Ayy. Abi umarım bu mağaranın üzerinden üzerimize zıplayan hoplayan bir şeyler gelmez. Çığlığı basabilirim. Hmm, sadece sen değil bende bak. Ne, ne, neden arkadan geliyor birader? <gülüyor> Çünkü biraz korkuyorum, biraz da oyunum takılıyor o yüzden. lan, <gülüyor> çok korkunç. Böcekli bir gezegende mağara inmek gibi bir salaklığı niye yapıyorum? Ya abi hiç, hiç sorma bak. Ah! Örümcek! <gülüyor> Ay. Lan git! Abi örümcek! <gülüyor> ya ağasını satayım. Böcek. Böcek fobim var. Benim de bunları topluyorum ama ne işe yarayacak acaba? Arada ben de Al topla. Abi ya bir sürü bir sürü şey geldi ve şu an hiç hoşnut değilim. Yalnız bulunduğumuz yere bak abi. Arkadaşlar bu normal bir oyun olsa hiç korkmayacağım, tamam mı? Hiç korkmayacağım. Aa medikal şey var. Abi bir şey geliyor. Abi gene müzik girdi. Gel Ateş et abi. Ne? Kuyu şuraya ötesin! Aaaa ee, oyuna takılıyor. Anasını av... Abi. <gülüyor> ya Anam. kahretmesin ya abi şu an çok mutsuzum. Sen ya. mi ben mi? Abi şu an aşırı mutsuzum yani. Ben de şuradan bir şey alayım. Bana da kutu bırak. Hadi Can, kanka. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> abi şuna ateş etsene, iğrenç hareketler yapıyor. Ya mermimiz az. Her şeyi öldüremeyiz. 201 abi. Neyse. Ulan ya, bu arada arkadaşlar normal oyun olsa bu hiç korkutucu değil. Ama bir yerde zelize zelize geliyor böyle büyük büyük ayaklı şeyler ve direnç bir duygu rahatsız edici çok rahatsız edici. Aburada oha ışık. Ah kutu buldum. <gülüyor> ee. Aa, ben buraya atladım ama umarım çıkabiliyorumdur. Çıkarsın ya yola şimdi. Ben... Eee şunlar çok kötü iyi ki bize saldırmıyorlar. Değil mi? Değil mi bir de onlar saldırmasız zaten abi dur Abi sen müzik sen... full kısma şey. keşke. Her aksiyonda müzik değişiyor. O müzik beni uyarıyor bildiğin. Bu bu senden anlıyorum boşver. <gülüyor> Diyorsun senden çığlık basıyorsun zaten ha. Aynen. Aaaa! Aaaa! Aynen örümcek indi. Allah kahretmesin. Ya... <gülüyor> Arkadan gelmek <gülüyor> bir şey değil bazen gördün mü? Ya iniyorlar abi biçim iniyorlar. Ha sen girince mağaradan otomatikman beni de geçirdi. Allah'ım şükürler olsun yarab. <gülüyor> Abi. <gülüyor> ya bu niye oluyor ya ellerim takılıyor. <gülüyor> Abi ya çok acayip tırstım. Acaba sensörün mü görmüyor? Ya bir sıkıntı var ama format var. koş koş koş koş gözümü kapattım ilerliyorum abi. Bu arada <gülüyor> ellerini şöyle koşuyormuş gibi yaptığında koşuyorsun haberin olsun. Nasıl yani? Bak şöyle bak bana bak bana. Abi, müzik, müzik değişti. Evet çünkü misafirlerimiz var. Oo kriptik bir tane. Oh. Bak şöyle bak bana bak bana. Bak, bak şöyle. <gülüyor> Çok komik duruyorsun. Ama git de koşuyorsun öyle. Direkt koşmuyorsun. <gülüyor> Bak Boş. yaptın mı? Hı Ah, hı yoruldum. Oh! oh. Tepeye bak Cankal! Atapotlar var abi! Ne atapotu ya? Oğlum tepeye bak şurda. Yüzene atapotlar an... var bak bak bak şu tepeye. Ya onlar abi atapotu ilk onların adı. Onlar çöpme deniz anası Captain, onlar. Ne yapacak bizler? Pardon atapot demişim deniz anası. The model is a match, anyways. One Qatar-class deep-space recon craft. Yeah. Looks like it was brought down. Yeah, that more or less affirms the ACC still being on planet. my drop pod lost power. It it could, it have been something near, something that gummed up our air intakes. No, the ah! in <coughs> <is> actually <coughs> quite similar to what we're used to. Breathable even if you get tired of wearing your helmet. My helmet's fine where it is, yourself. Just see if you can find anything of value. Abi, zaten <gülüyor> Ne ya? Öldürdüm, öldürdüm. Kaçalım buradan. Haydi, hızlı hızlı git beşsi. Biraz daha üzerimize gelmesin abi desin abi. Kaynaçalım ki gelsinler ki Ya of, of. Ya orada bir, kocaman bir, bir şey var. Ah, benim. Ah, bana bir şey vuruyor. oldu? Ah, ah, kafam. Oh my God, ne bu? Ya, ya, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Mahvettiler, ay biraz can doldurabilir miyim bi Direkt gitme evet. sen de biraz bir can doldursam abi Ne diyosun? <gülüyor> mermi bitiyor, mermi bitiyor <gülüyor> 118 mermim kaldı Dur, mermi nasıl alıyorduk? Yok Dur mermi değil, bak şeye basıyorsun X'e ee, e bas abi Evet Bak orada yiyecekler falan var Böyle mermidir, yiyecektir falan gözüküyor Onları eline koyuyorsun Tam da yok yani işte Ha gözükmüyor mu oradaki yandaki barda? X'e baslığında. Ya yok yok, mermi yok. Mermi demiyorum lan, yiyecek diyorum. Tamam yiyeceğe ihtiyacım olduğunu kim söyledi ya? Vay, hadi. Ha ben yiyecek alamıyorum, acaba benim de mi ihtiyacım yok? Acaba bu aldığım şey yiyecek değil mi? Bu aldığım şey ne? Bilmiyorum Neyse. ama burada bir tane gemimiz burada. <Gülüyor> o kadın öldüyse bırakırım her şeyi. O kadın Aldır, dur dur dur, ben de merak ediyorum. Bekle beni. De? What? Uyran ceh. Hey, I think I found the ship's black box. rabbit Can you get a reading with your scanner? Let's find out. And, <gülüyor> and that was <gülüyor> nothing. <that would> be <gülüyor> Excellent. It seems oh, our new ya. FCR protocols are working as intended. Meaning what exactly? The scanner you're using is a residual sensitive prototype. I'm not going böyle. Unwatched mağara var, mağara var ya. ben kosarak geçeceğim süper. The security has been Hmm. How does that even work? That's pay soldier. Check the black box Yes, Örülmüyor. Örülmüyor. Hiç garamlıyor. Ha! Ha! Kahretmezsin. <gülüyor> Nefret ediyorum böceklerden. <gülüyor> Şunlardan birini de beni öldürecek. Aa, bir kutu daha. Hadi iyi. Aa ya, buraya boşu boşuna mı girdik? Bu kadar mıydı Cank'an burası? Cık, yani ne yapmadım ben? mermi bitecek benim ve bana oyun mermi vermiyor. 163 mermi var benim? Kutulardan benim... mı biliyorsun galiba? 109... 109 mermi var ve gideceğim yani. Lütfen artık. Ee? Ya abi geriye çıkalım, boşu boşuna buraya girmişiz gel. Yo, yo burada gidiş var. Harbi yani. mi? Ya. Yo. yo. Allah Allah, niye geldim ben buraya? Ya buraya öylesine mağara yapmışlar işte, loot'lar koymuşlar küçük. Ay çok <gülüyor> iyi yapmışlar sanki. Ödüm koptu onlar yüzünden. <gülüyor> Yeni bir yaratık da köşfetti, çok güzel. Bu arada... Oha ya, abi şu şeylere bak. İlk sebastın sende hangi eşyalar var? Aa bende su var bir tane. Oley be. İhtiyacım olmayan şeylerin. Ay şu an su alacağım ve bak içiyorum. Ah, canım doldu. Buradan, bence oradan gitmeyiz. Şunlar mermi mi acaba? Bunlar ne? Aaa şu yiyecek, aa hamburger buldum, et var. Hamburger var, et var, vay anasını satayım. Ee, nereden gideceğiz dedin? Şuraya doğru mesela. Aa burada patika var. Aa evet. Ee, burada yol devam ediyor maalesef. Gel gel. Hmm. Abi ya hiç de inmek istemiyorum aşağıya biliyor musun? Bana silah verirse oyun gerçekten iyiyse sevinirim. Ya of oh. Aa silah, silahımı elime almamışım. Öl, öl, öl, öl, öl Aa iki tane critical gömdüm Full kritik attım oraya Hiç mermi çıkmadı mı bu kestiklerinden? Yok Kutulardan çıkıyor herhalde He, onu gördün mü kutular hani kutu birinde çıkıyor akrep var Arkamda abi <gülüyor> ilerleme. ya <gülüyor> <istiyorsa. gülüyor> Git ne olur artık ya bizi rahat bırakın Abi üşiler geliyor, sinek gibi üşiler geliyor. Arkada <gülüyor> arkamda sesini duyuyorum. Ateş et sen <gülüyor> arkama. <gülüyor> <gülüyor> ya abi tüm canavarları çekeceğiz. Ben bir şey yapıyorum. senin gibi kötü bir arkadaş görmedim. Koşarak canavarın resvan üzerime, ölüme beni terk ne? etti. Ne abi şunlarla birlikte mi oynayayım istiyorsan? Kaçacağım tabii. Ya dur hızlı abi ya. Hızlı <gülüyor> Ya abi. <ay>. Yendireyim <gülüyor> ah. Bu kez ikonu sevmedim yeni geldim. Ay, ay, <gülüyor> Checkpoint'a check geldik. Cankan ha. neredesin? İlerle mağaradan çık. <gülüyor> Oha kardeşi Allah'tan beni bekle dedim ha. Bekle diyeyim bekliyorum burada. Buradan sağ mı sol mu? Abi şu tavşan bile ne bileyim gözüme canavar gibi gözüküyor. Abi bence. Bence sağ yapalım abi. Gel. O görevden gitmeyelim ha. Sağda bir şeyler yokmuş. Tutunabiliyor muyum buna? Aaaa tutunabiliyoruz. Vay anasını. ben bir bir şey saldırırsa sıçtım ağzına. Ulan! Efendim ben... efendim. <gülüyor> Abi bir şey söyleyebilirsin efendim. Yok yok kullanabiliyorsun diğer elinde. Onu kullanabilmem havada kaldığım gerçeğini değiştirmiyor. Aşağıya evet, öyle... aşağıya bakma Janka. Abi ya böcekler çok korkutucu. Ya. ya ya of ya. Abi the system being restart diyor. Abi yerde boşluğa düşmek kadar korkutucu bir şey daha yok. İyi karşıya. Bu arada gerçekten arkadaşlar bardığım için çok özür dilerim. Ama cidden korkutuyor. Bir saniye buradan dikkatli geçeceğim abi. Yalnız böyle şeylerin tırmanma ve ayrı şeylerin olmasını sev sevindim ha. Yani. Özür dilerim kardeşim seni beklettim ama ben canımı benim. doldurmam gerekiyordu. Et canım dolar mı ki? Doldu, doldu yazıyor. Dört ya. can veriyorum. O mana hiçbir bir şey vermedi ya. İyi canın pulu ya, ne bileyim. Ah, şimdi biraz doldu. Ya Lan aldım. Silah nerede? Ne evet, su? Evet. Bu arada fazla geri gitmeyelim ki aşağı düşüp ölmeyelim. Hı, canım çok az Abi o böcekler çok pis koyuyorlar ya. <gülüyor> Aa müzik değişti. Ne oldu? Neden müzik değişti? Ya ulan ya neden müzikleşti ya? Janken burada değişik değişik taşlar var abi. Şuradan netkit al. Sağlığını yenilersin. Yenileyim. Aldın mı sen de? aldım aldın? Bir tane daha var al onları. Bak bir tane boş bıraktım al onu. Şimdi bir saniye, mad Yalnız motion sickness oluyorum haberin olsun yavaş yavaş. Harbici mi? Hı hı. biraz kötü olmaya başladı ona. o yüzden hızlı ilerlemeye çalışacağım. Hadi. Tamamdır. Burada bu varmış sadece. Çok güzel can dolduruyordu. Aynen canım bayağı güzel oldu bu arada şu anda. su değil bu arada? O ne? Hmm, her şeyi sağlıyor medkit gibi bir şey. Ha ne bileyim içerek şey yaptığı için. Sen neredesin? Tırmanıyorum geri gidiyorum. Nasıl tırmanıyor? Aynı Ay geldiğim yoldan. Ha aynı yoldan geri mi git gitmemiz gerekiyormuş. Evet bu kadar burası. Lancakan, sağdan gidelim diye sen demiştin değil mi? <gülüyor> ya burası ana görev dışı yere gidersen, ancak önce alıp geri dönersin diye. Oo. Vurma vurma la, çıkamaz. Lieutenant, I'm seeing what appears to be an artificial structure not far from your location. That's promising that is promising right? ne güzel, çekmen the architecture looks to be fcr but wait I'm picking up seni hang on numerous hostiles detected more they're swarming all over the target area if they're attacking critical equipment you have to get in there on the move ne geliyor hiç bir fikrim yok müzik acayip de işte arkamızdan mı geliyor <gülüyor> Jankam müzik bayağı manyak oldu bu arada. Hızan bizim alanı yiyorlar. Hayda. Seems like the area is clear for <gülüyor> the moment. Confirmed. We're not picking up any barrel movement. şuna bak. Bunu talip <gülüyor> ses Walker's combat outpost. Look, there's new no one here. And this wasn't the first attack. <gülüyor> in the I'll need a closer look. Gördün mü sen onu? Ne? <gülüyor> Şeyi uh, silahı. Onu tamir <gülüyor> edersek var ya mahveder sadece. Jangal var. Heads up. Orange scans suggest That work. Now I just need Yeni some sınav wood sınav and some to get started. Evet, da sağlam Nasıl yaptın ki? Bilmem sikenle dedi verdi. Gel yapmadım galiba hani. He? Ha. Major worker, AJJ. Oo, söyle be. Ne benim, yapıyor ki? şu an herhangi bir şey yapamadım ben. Vay. Bomba atar gibi bir şey Ben Anlayamadım. Sen niye yapamadın? Bilmiyorum. Bana vermedi. Bir de ezik istedi oyun. Scan yap dedi. Bana verdi. Anlayamadım ben de çok. Ha. Ben içeride mi gideceğiz daha? Ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Ya içeri git aslında. İçeride belki ödül vardır. Gidiyor muyuz? İçeri. Bence gitmeyelim. Hadi gel gidelim. Gidelim ondan sonra da keşfetmiş oluruz. Benim başım dönüyor çünkü şuan çok. Oha portal var. Bence girme. Abi şuna bak portal var. Abi portala girmeyeceğiz de ne yapacağız? Hadi gel. Vaa. Vaa. Abi burası güvenli bölge ya. Oha yüzüyorsun Can Ne? Yüzerek gittin daha demin. Yok, yüzerek ben... gitmiyormuş. Yok be. Yüzerek gittin gibi gördüm. Böyle mi böyle ya. Bizim kaza yapmış olan gemimiz abi. He, aynen. O zaman burada pardon. çıkalım mı Rudancım? Checkpointi burası olsun. Tamamdır. Buradan çıkalım. Geliyorum. Deniz anıları. <gülüyor> abi hiçsemap suyun içindeymişiz işte. <gülüyor> ya yürüyüyoruz ama. Bu adı, ne olduğunu bilmediğim sibermatik şey de yanımda kaldı. be, İç ateş ettin mi onunla? Ne attı oğlum o? Hiçbir fikir şey A, Havalı ya. ama. Aa, elimi kaskın arkasına götürünce bir şeyler çıkıyor. Heee kapatabiliyorum zırhımı. Neden kapatayım zırhımı? Manyak o bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Dur. E, i̇steyeceğim en şey zırhımı kapat bak. on tane ünlemde topladın taş topla diyor kraftla diyor sırtına dokun. Ne kadar saçma. He. Neyse. Aman. O zaman. Arka burada izleyenlere veda edelim. Arkadaşlar. Oynadığınız için çok teşekkür ederim. Oynadığınız <gülüyor> izlediğiniz için <gülüyor> <olacak>. <gülüyor> <gülüyor> korku, korku insanı her şeyi söylettirebiliyor. Söyle la, vermedik korkut. Oyleydi abi vallahi. Ne... ne attın oğlum? Ne atıyorsun? Hayır. <gülüyor> ne attım ben de bilmiyorum Neyse. Babaya <gülüyor> pis teşekkürler. yapalım. Ee, burada deniz analarıyla artı suyun altında bitiriyoruz. Kendinize <gülüyor> iyi bakın <gülüyor> arkadaşlar. Hoş Hoşçakalın.